Arkadaşlar merhabalar TTA it Geometri Full Tekrar Kampı'nın 18. gününe bu video ile başlıyoruz. Evet 18. gün birinci video ne yapıyoruz? Doğrunun analitiyle şöyle kısa bir tekrar yapıyoruz. Ardından klasik soruların çözümlerini yapacağız. Kısa tekrarımız 157 ve 158'de. Klasik soruların çözümleri de 159, 160, 161, 162 ve 163'te olacak. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Doğru analitiği deyince olmazsa olmazımız nedir? Eğimdir. Eğimin her türlü halini bileceksin kardeşim. Eğim bizim için çok önemli. Çünkü doğru analeti eğim üzerine inşa edilmiş diyebiliriz. O yüzden eğimi bileceğiz. Öncelikle eğimi bulmanın iki yolu vardır. Bir, tanjant alfadan iki, iki noktası belliyse. Tamam. Yani bu eğim bizim için çok önemli. Öncelikle tanjant alfa x80'e pozitif yönde yaptığı açı, pozitif yön bu yön olduğunu biliyoruz. Pozitif yönde yaptığı açı alfaysa bunun eğimi tanjant alfadır. Tanjant alfadır. E bu, bu şekilde de Hocam şurada kaç değil bak eğim açısı burada kaçı x ekseni pozitif yönde yaptığı açı bak burada da burada kaçı pozitif yönde yaptığı açı yani şurada kaçı beta eğimin nedir burada tanjant betaya eşittir şimdi burada ben şunu da söylüyorum tanjant değeri trigonometri değerlerini kullanacağız aslında burada şöyle baktığınız zaman trigonometride tanjant birinci bölgede pozitif ikinci bölgeden ne oluyor negatif oluyor e, siz şuraya bakacak olursanız hocam bu Dar açı. Birinci bölgede dar açı. Yani sağ yatık bir doğrunun her zaman eğimi nedir? Pozitiftir diyebiliriz. E beta küçük sıfırsa eğim nedir? Kesinlikle ama kesinlikle sıfırdan büyüktür. Buna dikkat et. Yani sen bu şekilde yapabilirsin. Hemen x80'in yaptığı herhangi bir açı tabii ki dar açısını al, alırsın onda da. Herhangi bir dar açısını alıp tanjantını bulduktan sonra sağ yatıksa pozitif, sola yatıksa negatif diyebilirsin. Mesela burada hocam geniş açı olması için bu şekilde olması lazım. Yani sola yatık olması lazım. O zaman eğim direkt nedir diyeceğiz arkadaşlar. Sıfırdan küçüktür diyeceğiz. O zaman burada da ben mesela şunu yapıyorum. Geniş açı olduğu zaman bunun tancantıyla kime uğraşacak canım? Alırım bunun tanjantını Sonra tanjantı 3 bölü 4 buldum? Aa sola yatık eksi 3 bölü 4 derim. Yani sola yatıksa eğim negatiftir arkadaşlar. Bunu da sakın ama sakın unutmayın. Düz bir yolda yürüyorsan eğim yoktur demeyiz de. Yani eğim nedir? Sıfırdır. Yani x ekseni yaptığı açı şöyle olunca 0 oluyor. Tanjant 0, 0. Dik bir doğru olunca da düz bir duvara tırmanabilir misin? Tırmanamazsın. Eğim tanımsızdır diyoruz. Ya da tanjant 90'dan geliyor arkadaşlar bu da. Şimdi bir de şu şekildeki verilen doğrularda eğimi de bilmek lazım. Y yalnızken eğim çünkü eğimin her türlüsü bizim için çok önemli. Y yalnızken eğim nedir? X'in katsayısıdır. Yani eğimi A'dır. Ax x artı B'ye artı 0 şeklinde verildiğinde de eksi A bölü B'dir. Yalnız bu karıştırılabiliyor. Buna dikkat et. Eksi b bölü a kökler toplamı ya o yüzden bir karıştırılma söz konusu oluyor burada. Buna dikkat et. Ben burada şu şekilde koplamıştım. Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Çünkü bu y başta da yazıyorlar sonra sıkıntı yaşanabiliyor. Hani mesela a y artı bx artı c şeklinde verildiği zaman eksi a bölü b mi? Değil. Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı olduğunu düşünerekten yaparsan senin için de daha sağlıklı olacaktır. Ya da çok sıkıntı yaşıyorsan y'yi yalnız bırak kardeşim. Y'yi yalnız bıraktığında x'in kat da diyebilirsin. Ama eğimin her türlüsünü bilmek lazım. Eğim eksi x'in katsayısı sayısı y'nin katsayısı. x eksenine paralel olan doğruların eğiminden bahsettik zaten sıfırdır. y eksenine paralel olan doğruların eğimi de yani x eksene dik olan doğrunun eğimi de nedir demiştik. Tanımsız olduğunu da söylemiştik. Çünkü bu tanjant sıfır sıfırdır. Tanjant 90 tanımsızdır kardeşim. Tamam mı? Evet eğim bu. Doğru denklemi yazma. Kesinlikle sınavda karşımıza çıkacak olan bir ifade. Ya da denklem zaten karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar doğru denklemi yazarken şu şekilde yapıyoruz. Kendimize iki tane soru soruyoruz. Bu iki sorudan birincisi eğim var mı? İkincisi de nokta var mı? Yani siz eğimi ve bir noktası bilinen doğrunun denklemini yazabilirsiniz. Ha Eğimi emse noktada x0, y0 ise eğer Eğimi belli noktası belli doğrunun Denklemi şu şekilde M çarpı x eksi x sıfır Eşittir y eksi y sıfır Farklı şekilde yapanlar da var da Kardeşim bunu bil bence M çarpı x eksi noktadaki x Eşittir y eksi noktadaki y Şeklinde buluyoruz Eğimi ve bir noktası belli olan doğrunun denklemi Hocam iki nokta verildi Verilmiş mi burada da bakayım İki noktası verilen doğrunun Denklemi denilmiş mesela geç İki noktası verilen doğrunun eğiminden önce bahsedeyim. Eğimi nedir biliyor musunuz? Y'ler farkı yani y1-y2 bölü x'ler farkı x1-x2'dir. Tamam. Eğimini bilmen yeterli. Bununla ilgili doğru denklemini bilmene gerek yok. Çünkü ben bilmiyorum. Sadece eğimini bil. Çünkü iki noktadan geçen doğrunun denklemini bulurken. Arkadaş iki noktadan geçen doğrunun denklemini bulurken. A ve B noktası. iki nokta belliyken eğimi bulabilir misin? bularsın? E biz ne demiştik? Doğru denklemi için kendimize iki soru soruyoruz. Bir eğim, iki nokta. Hocam eğimi ben bulurum. iki noktası belli olduğu için y'ler farkı belli, x'ler farkından. Sonra nokta da belli. İster bu noktayı al, istersen bu noktayı al. Ama şu noktayı aldım mesela. Eğim belli, nokta belli, doğru denklemini sonrasında yaz. Hiç bunun formülünü yazmıyorum diye. Çünkü ben bu yaşıma kadar kullanmışlığım yok. Sen de kullanma kardeşim. Ben kullanmıyorsam sen de kullanma. eksenleri kesen doğruların denklemine geldik. Arkadaşlar bunu böyle gördüğün zaman bu özel bir durumdur. Bizi sadece pratikleştirir. Sen normalde bu doğrunun denklemini bulursun. Hocam tanjant alfa deriz. B bölü A. Eğim belli nokta belli doğru denklemi çıkar. Tabii sola yatık olduğundan eğim negatif dersin. Şurada da mesela burada kaçın tancantı bakarsın. Bu da eğim pozitif olur mesela. Birinci yol bu. Eğimini buluyoruz yine. Nokta da belli. İster A'ya sıfır noktası istersen sıfıra b noktasından eğim belli nokta belli doğru denklemini yazarsın. Ya da hocam iki nokta belli ya A'ya sıfır sıfıra b ya. İki nokta belliyken eğim de bellidir. Y'ler farkı bölü x'ler farkından. Yine eğim belli nokta belli doğru denklemini yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Ama bunlara bazaran daha kolay bir yol var. Eksenleri kestiği yerler belliyse işaretlerine de dikkat etmek şartıyla x bölü x eksenini kestiği yer artı y bölü y eksenini kestiği yer eşittir bir şeklinde denklemi daha rahat bir şekilde yazabiliyoruz. Mesela x eksenini eksi 2'de kesmiş olsaydı x bölü eksi 2 diyecektik. Bunu da unutma. Tamam. Eksenleri kesen doğrunun de, de bu şekilde kardeşim. Özel doğrular. Birinci açı ortay doğrusu. Birinci bölgede açı ortay. İkinci açı ortay doğrusu. ikinci bölgede açı ortay. Hatta 2 ve 4'ten geçiyor da. Bu da 1 ve 3'ten geçiyor da. Bu birinci açı ortay doğrusu ÖSYM kendi dilinde kullanıyor bunu. Y x doğrusu olduğunu bil. Y eşittir eksi x doğrusu da ikinci açı ortay doğrusu olduğunu bil. Sonra bu x ekseni dik olan bir doğru. Absisi her yerde a ya. E bu x eşittir a doğrusu. Bu da ordinatı her yerde b ya. Yani x eksene paralel ya da y eksene dik olan doğru da ne diyoruz? Y eşittir b doğrusu adını veriyoruz arkadaşlar. Bunlar özel doğrulardır. Özel doğrularda genelde şekli yorumluyoruz. Özellikle analitik düzlem çizildiğinde zaten. Analitik düzlemde, Dik koordinat düzlemi çizildiğinde zaten şekilli biz yorumluyoruz. Eksenleri kestiği yeri buluyoruz. Benzerlik karşımıza çıkıyor. Alfabete karşımıza çıkıyor. Yine. Bazı şeyler, çoğu şeyler, önceki bildiğimiz çoğu şeyler yine karşımıza çıkacak keşler. Evet özel doğrular da bu şekilde. Noktanın doğruya olan uzaklığı. Kardeşim tamam ispatı var da bunu bil çok kolay. Noktayı gel doğruda yerine yaz. Yazıyorum. A x1 yani x1 x yerine x1 y yerine y1 artı b y1 artı c bölü. Karı içinde x'in katsayısının karesi artı y'nin katsayısının karesi. Bu 3 ve 4 olabilir ya da 3 ve 4 olabilir. 3 4 aşağısı 5. 5 12 ise 13. 8 15 ise 17. Ee, mesela 10'a 20 ise 1 2 kök 5 üçgenden 10 kök 5 ile 7'i yazabilirsiniz. İşte noktanın doğru olan uzaklığı bu. Ama uzunluk negatif olamayacağından o mutlak değerci olacaktır arkadaşım bu. Bunu da unutma. Paralel iki doğru arasındaki uzaklık. Şartım var yalnız burada. Hocam x'lerin kas paralel olması için bir kere eğimlerin eşit olması lazım. Eksi a bölü b eksi a bölü b. Yani bu AX artı şeklinde şeklindeyse bu da AX artı B'ye şeklinde ya da 2 katı olabilir mesela. Ya da 3 2 katı olabilir. Ona dikkat et. Bu şekilde olduğunda şartım var. 2 katı falan olursa yani eğimleri eşit olacak. Tamam. Paralel 2 doğru arasında kuzatla bakalım. Şurada bu 2 A2 B'ye birse denklemi 2'ye bölün. Ya da bunu 2 ile çarp. X'lerin kat aynı yapmaya çalış. O zaman bu formül geçerli. O zaman biz C'ler farkı diyoruz. İşaretiyle birlikte almayı da unutma. C'ler farkı bölü uzunluk deyince zaten kare küçüğün daha kar artı b kare zaten aklımıza gelecek. Ama mutlak değeri de koymayı da unutmuyoruz. Ama şartımız var. X'lerin kas aynı olacak. X'lerin katsayılarını aynı yapınca paralel olduğundan otomatikman Y'lerin katsayıları da zaten birbirinin tıpkısının aynısı oluyor. Tamam mı? Sonra doğruların birbirine göre durumları. Arkadaşlar iki doğru birbirine paralelse. Mesela şu doğru şu doğru paralelse. Hocam eğim açıları eşittir. Eğimleri birbirine eşittir. Genelde biz böyle garip şeylerde sıkıştığımız zaman evet, eğimleri yorumlayacağız. Eğimler bizim için çok önemli. İki doğru birbirine dikse eğimler çarpımı eksi birdir. İspatını yapmayacağım burada. İspatını zaten konu anlatımında yapmıştım. Bu da önemli. Evet eğimlerle alakalı eğimler birbirine eşit paralel doğrularda. Doğrular dikse de eğimler çarpımı eksi bir. Bunlar olmazsa olmazlarımız. Sonra bu şekilde doğrular verildiğinde bir de bunları da yorumlamak var. Ya doğrular nasıldır iki doğru? Analitik düzlemde doğrular nasıldır? Ya hocam paraleldir. Bu aynı zamanda şu cümlede, şu cümleyle de kurulabilir. İlla paralel demek zorunda değil. Hiçbir ortak noktası yok. Var mı? Yok. Hiçbir ortak noktası yoksa paraleldir. Paralel demek ne demek? Eğimleri birbirine eşit. Doğruların paralelliğini gördüğün zaman sen şunu kullanmak zorunda değilsin. Eğimler birbirine eşit. Bunu kullanırsan da sonuca ulaşırsın. Ama iki cevap çıkarsa orada bir sıkıntı var. Şimdi oraya da geleceğim. Sonra 2 doğru çakışıktır. Hocam 2 doğrunun çakışık olması üst üste olması demek. Yani atıyorum 2x artı 3y artı 5 eşit 0 doğrusu ile bunun 2 katı olan 4x artı 6y artı 10 eşit 0 doğrusu. Hocam 2 katı aynı doğru aslında. İşte bunlar çakışıktır. Üst üste biniyor yani bunlar. Ha çakışık demek aynı doğru demek aslında. Belli bir katı demek. Ha bazen 2 katı oluyor bazen 3 katı oluyor bazen 2 bölü 5 katı oluyor. Ona da dikkat etmek lazım. 2 bölü 5 kat olunca direkt göremiyoruz. Dikkat ederseniz burada ne oldu? Hepsi aynı katlı. Bak gördün mü? ya yani bu ne demek? X'lerin kat oranı, Y'lerin kat oranı, C'lerin kat oranına eşittir demek. A1 bölü A2, B1 bölü 2 C1 bölü C2 doğruları çakışıktır. Aynı zamanda çakışık doğrular da aslında paraleldir. Eğim açıları aynı ya. Yine M1'e eşittir M2 sağlanında bilir. Ama orada bir tehlike var. Buradaki tehlike paralellikte. baktığınız sadece... E, iki doğru paraleldir dediğinde m1 eşittir işte m2'yi buldunuz e, k değeri var mesela cevapta k'ye bir 5 buldunuz bir de eksi 7 buldunuz mesela ama şıklarda da ikisi de var hangisini işaretleyeceksiniz işte çakışık olma durumunu da inceleyeceksiniz orada çakışık olma durumunda da k yerine yaz beçi çakışık mı belli bir katı mı e, belli bir katı olduğunu nasıl anlarsın işte böyle oranlamasına bakarsın ya da yaz eksi 7'yi bakarsın böyle çakışık olanı iptal edersin çünkü orada paralellik sağlanmıyor çakışıklık sağlanıyor ya da e, A1 bölü A2 eşittir B1 bölü B2 eşittir C1 bölü C2 mantığını kullanabilirsin. Ya da son olarak da doğruların birbirine göre ne vardır? İki doğru tek bir noktada kesebilir. Yani iki doğru bir noktada kesebilir. Bunda da ne olacak arkadaşlar? Bunda da şu olacak hop yanlış yazılmış burası burayı düzeltelim. A1 bölü A2 eşit değildir. Eşit olsa çünkü paralel olmak zorunda o zaman buna dikkat et. A1 bölü A2 eşit değildir. B1 bölü B2 eşit değildir. C1 bölü C2 olacak. Yani ne paralel ne çakışık olacak. Arkadaş haberin olsun. Tamam. Evet doğruların birbirine göre durumları bu. Ya paraleldir ya çakışıktır ya bir noktada kesilir. Paralellik hiçbir ortak noktası yok. Çakışıklık aslında sonsuz ortak noktası denilebilir. Sonsuz ortak noktası var. Ya da en az iki noktası aynı denilebilir. Farklı cümlelerle de karşılaşabilirsiniz. O yüzden bu cümleleri de buraya söylüyorum. İstersen buraya not olarak yaz. Paralel demek, hiçbir ortak noktası yok. Çakışık demek, en az iki ortak noktası var ya da sonsuz sayıda ortak noktası var demek. Evet, iki doğru arasındaki açı arkadaşlar bu müfredattan kaldırıldı. Normalde bununla ilgili tanjant teta ee, belki aklınızda kalabilir. Şimdi şuraya bakacak olursanız iki iç açı bir dış açıya teta isteniyor benden. Teta neye eşittir? Beta eksi yani normalde beta neye eşit arkadaşlar? Alfa teta'ya eşit. Teta neye eşit? Hocam beta eksi alfaya eşit oldu. E buradan tanjant teta neye eşit? Tanjant beta eksi alfaya eşit oldu. E, tanjant beta eksi alfanın da nedir? Tan eksi tam bölü. 1 artı tan tan değil midir? Tanjant beta eksi tanjant alfa bölü. 1 artı tanjant beta çarpı tanjant alfa. Tanjant beta dediğim m2. m2 eksi tanjant alfa dediğimde m1 bölü 1 eksi değil 1 artı m1 çarpı m2 deyince de biz iki doğru arasındaki açıyı da bulabiliriz. Trigonometreden geliyor zaten ama bununla ilgili bir soru gelirse. Mesela bu verildi eğimi 1 dedi mesela. Aa, açı 45 derece şekli çizeceksin. Bu verildi mesela atıyorum eğimi 1 bölü köküç eksi 1 bölü kök 3. Aa, 150 derece hocam Aa, burada kaçı 150 burası 30 dersin. 30, 45, 75, buraya da 105 derece kaldı dersin. Ya bununla ilgili bir ÖSYM soru sorarsa eğer hadi şu müfredattan kaldırıldı ya oldu ya sordu. Tamam. Özel eğimli vermezlerse bu şekilde yaparsın. Zaten nasıl olduğunu da anlattık. Ee, bazen de böyle sorabiliyor çünkü. Ee, i̇lk önce ne yapacaksın? Eğim açılarını bulup ona göre yorum yapacaksın. Bunu da unutma. Şekli de çizeceksin. Tamam. Evet gençler geldik. Açı ortay denklemi. Aslında bu da müfredattan kaldırıldı da. E, açı açıortay denklemi ispatı noktanın doğru yolumuz aklından geliyor. Çok kolay. Birinci denklemi yazıyorsun. Kare içinde A1'in A1 karesi artı B1'in karesi eşittir. İkinci denklemi yazıyorsun. Kare içinde A2'nin karesi artı B2'nin karesi yazıyorsun. Yalnız açıortay denklemi iki tanedir ya. Hocam bir burada açıortay, bir de burada açıortay. 2 İki denklem çıkıyor. Bir artılısını eşitlediğinde bir denklem geliyor. Bir de eksilisini eşitlediğinde bir denklem geliyor. Bir tanesi bu bir tanesi de bu. Ama ben ÖSYM ye yerinde olsam. Bununla ilgili bir soru sorduğumda bir açıortay denklemi şu bir açıortay denklemi de buysa o zaman açıortaylar arasındaki kaç kaç derece 90 derece Ha eğimler çarpı eksi 1 derim mesela der, derim ki soru olarak D1 ve D2 doğruları bak bak bak bak D1 ve D2'nin açıortayları açıortayları işte atıyorum 3x artı 4y eksi 5 eşit 0 ve e, kx artı 2y artı 1 eşit 0 ise K kaçtır diye sorarım. Hocam bak bir soru daha sorulara başlamadan soru olarak. ÖSYM soru sorsa ben böyle sorarım. Ben olsam böyle sorarım. Hocam nedir bir doğru? Şimdi 2 doğrunun D1 ve D2 doğrularının açı ortaylarından bahsedeceğim. D1 doğrusu bu D2 doğrusu bu. Hocam bir açı ortay denklemi bu. Şu bir açı ortay denklemi de bu. E bunlar açı ortaysa eğer bu da açı ortaysa bu doğrunun adı 3x artı 4y eksi 5 eşit 0 doğrusu. Bu doğru da kx artı 2y artı 1 eşit 0 doğrusu. Yani şekli çizip çekliyorum diyorum. A açıortay, açıortay. A b b dersen 2 artı 2b 180'den a artı b 90 geldi. Hocam bunlar dik. Dikse eğimler çarpı eksi 1 deriz. Bunun eğimi eksi 3 bölü 4 çarpı öbürünün eğimi nedir? Eksi k bölü 2 eksi k bölü 2 eşittir. Eksi 1 deriz. Ve buradan da k değerini buluruz arkadaşlar. Anladın mı? Ben olsam bu şekilde sorarım. İnşallah bunu sorar. Tamam açıortay. Müfredattan çok emin değilim ama büyük ihtimalle kaldırıldı. Ama açıortaylar ile ilgili müfredattan kaldırıldıysa bu şekilde şuraya çalıştırmalı bir soru böyle sorarım. Müfredattan kaldı ama yorum sorusu. ÖSYM'de de yorumu seviyor. Hele hele AYT'de çok güzel. AYT sırt bilgi değil vallahi. Çok da güzel burayı kullandırtıcı sorularla karşılaşıyoruz özellikle 2018'den sonra arkadaşlar. Evet, özellikle analitik geometri konusunda. Tamam mı? Gençler böylelikle bitirdik mi kısa tekrarımızı? Aynen öyle. Sırada ne var? Klasik soruların çözümleri. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Analitik düzlemde A3'e eksi 1 ve B'a'ya 5 noktalarından geçen doğru x ekseninde pozitif yönde 135 derecelik açı yapıyor. Pozitif yönde 135 derecelik açı yapıyorsa ve bu iki noktadan geçiyorsa iki noktadan geçen doğrunun eğimi aklıma gelecek. Çünkü eğim açısı verilmiş pozitif yönde yapıldığı için. Eğim neydi? Y'ler farkı 5 eksi eksi 1. Bölü a eksi 3 eşittir. Tanjant alfa yani 135. tanjantı 135 neydi? Eksi 1 eşitti. Eksi tanjant 45'ten dolayı. E o zaman burası yukarısı 6 eşittir. a eksi 3 ile eksi 1 çarpacağım. Eksi a artı 3 yaptı burası. Buradan bunu buraya bunu buraya atınca a eşittir. Ne oldu? Eksi 3 yaptı. Evet cevap böylelikle denizli çıktı. Geldik örnek 2 Analitik düzlemde denklemi bu. Doğrunun. Eğimi verilmiş. Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Dikkat. 2a eksiyi yazdım. 2a eksi 1 bölü a eksi 5 yazma. a eksi 5'in bir de önünde eksi var. Dikkat. Bu neye eşitmiş? Eksi 1 bölü 3 eşitmiş. Şuradaki eksiler artı yaptı. Buradan işler dışlar yapınca şu 3 ile burayı çarpıyorum. 6a eksi 3 eşittir. a eksi 5 ile bunu çarpıyorum. Eksi a artı 5 yaptı. Buradan 7a eşittir 8 yaptı. Böylelikle a'yı da kaç buluruz? 8 bölü 7 olarak buluruz. Yani cevap böylelikle ne çıktı? 8 bölü 7. Edremit remit oldu cevap. Geldik 3'e. Analitik düzlemde verilen yukarıdaki şekilde c noktasının apsisi ve ordinatının birbirine eşit olduğu biliniyor. C noktasının apsisi ve ordinatı birbirine eşit. Yani a virgül a gibi bir değer ya da x virgül x ne diyebilirsin. Şimdi c noktasının ordinatı nedir diye soruluyor bize. Apsi ordinate eşit ya A'yı bulacağız. Farklı farklı çözümler var. Doğru denklemini, yazabil denklemini yerine yazabilirsiniz. 1, 2, A virgül A. Hocam şöyle geldin, şöyle geldin. Burası da A, burası da A deyip alfabeteye de alıp alfabete benzerliğine yapabilirsin. 3, hocam şunlar birbirine paralel. Şöyle A iken burası da A ya. Burası ne yaptı? 2 eksi A yaptı. 2 eksi A'nın tamamının oranı A'nın dördü oranından sonuca ulaşabilirsin. İstediğin şekilde yap. İstediğin şekilde yap sonuca mutlaka mutlaka ulaşırsın hadi biz benzerliği en son dedik benzerlikten yapalım o zaman 2-a'nın 2 oranı 2-a'nın 2 oranı eşittir a'nın 4 oranı a'nın 4 oranı şunlar sadece 2 bununla bunu çarptım 4-2a eşittir a yaptı buradan 4 eşittir 3a yaptı a'yı da 4 bölü 3 bulduk Evet, bizden zaten a isteniliyor cevap c han çıktı geldik örnek 4'e Analitik düzlemde ax artı 5 y artı 10 eşittir 0 doğrusu 2 ye 3 eksi 3 noktasından geçtiğine göre. Arkadaşım bir nokta bir doğru üstünden geçiyorsa denklemi sağlar. X yerine 2 y yerine eksi 3 yazacaksın. X yerine 2 yazınca burası 2a yaptı. y yerine eksi 3 yazınca burası eksi 15 yaptı. Bir de artı 10 var eşit 0 ise 2a eşittir eksi 5 öbür tarafa artı 5 diye geçti. A'yı da 5 bölü 2 diye bulduk mu bulduk. Şimdi bu doğrunun eğimi isteniyor. Bak bizden a istenmiyor. Eğimi dediğimiz nedir? A yerine yaz 5 bölü 2. 5 bölü 2 artı 5. 5 bölü 2x artı 5y artı 10 eşit 0 ya. Hocam eğim eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısıdır. Şunlar sadeleşince de eğim ne yaptı o zaman? Eksi 1 bölü 2 eşit oldu. Yani cevap balık kesir. Geldik örnek 5'e. Analitik düzlemde A noktasından geçen ve bu doğruya dik olan. Bak analitik düzlemde tavsiyem şudur. Normalde bir şey sorulduğu zaman Kafanızda tasarlamanız lazım. Basit bir şekilde şekli çizin. Basit bir şekilde şekli çizdiğinizde sonuca ulaşamıyorsan eğer ne yapacaksın? Analitik düzlemi çizeceksin. Burada basit bir şekilde çizelim. İlk önceliğiniz o olsun. Ha özel durumlar verilirse direkt analitik düzlemi çizin ama. Baktınız böyle basit bir şekilde çizdiğiniz çıkmadı. Analitik düzlem çizmeyi de ihmal etmeyin. Eksi 5'e 3 noktasından geçer. Ve bu doğruya dik olan soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çiziyorum. Bazen analitik düzlem çizmek bizi yorar. 3x artı 2'ye eksi 10 eşit 0 doğrusuna nasıl olacak? Dik olan doğru. Evet bu noktadan geçecek. Buna dik olan doğru. Şu değil midir? Aynen öyle. Bu doğrunun denklemi isteniyor bizden. Doğru denklemi için kendimize iki soru soruyorduk. 1 eğim 2 nokta. Nokta var mı? Var. Şu. E, eğim buldum. E, doğrular dik kesiyor. Eğimler çarpma eksi 1. Bunun eğimi nedir? Eksi 3 bölü 2. Bunun eğimi ne olacak? Hocam eğimler çarpma eksi 1 ya. Ters çevirip eksiyle çarpacaksın. 2 bölü 3. Ancak o zaman eğimler çarp Evet. Eğim belli. Nokta belli. Denklemi yazacağız. M çarpı x eksi x sıfır. Eşittir y eksi y 0'dan M dediğimiz 2 bölü 3 yaz yerine x eksi noktadaki x. x eksi, eksi 5. x artı 5. Eşittir y eksi noktadaki y. Buradan 2x artı 10 eşittir 3y 9 çıktı. Buradan denklemi düzenleyelim. Hepsini bu tarafa atalım. 2x 3y artı 19 eşit sıfır oldu. Ama bizden x eksini kestiği nokta soruluyor. Yani Y yerine 0 yazacak olursam eğer 2x artı 19 eşittir 0'dan 2x eşittir eksi 19'dan x'i de eksi 19 bölü 2 mi buluruz? Aynen öyle. Zaten böyle x ekseni kestiği yer y eksenini kestiği yer apsi ordinatının bilmem kaç katı olan nokta gibi şeyler sorulduğunda ilk önce doğru denklemini yazmanızı tavsiye ediyoruz. Evet cevap akçay çıktı örnek 5'te geldik örnek 6'ya. A noktasının koordinatları e, hocam doğrular dik kesiyor. Eğimler çarpma eksi birden yapalım diyebilirsiniz. Bunun eğimi bilmem ne 6 bölü 9 e bunun eğimi de bilmem ne 6 bölü A deyip oradan A'yı bulabilirsiniz. Eğimler çarpma eksi birdir. ama ya kardeşim bu soruyu gördüğünde illa eğimden yapmayacağım doğru denklemdeyiz diye. Kardeşim burası 6 değil mi? Evet. Burası 9 değil mi? Evet. Şuraya A dersen dikten dik çizilmiş. Çünkü koordinat düzlemi burası. Eüklet 6'nın karesi eşittir. 9 çarpı A'dan dolayı A'yı kaç buluruz? 4 buluruz. A4 ise A noktası ne yaptı? X80 üzerinde ordinatı 0'dır. 4'de 0'dır. Yani 4 artı 0 isteniyor bizden. Cevap kaç çıktı? 4 çıktı. Evet 6. soru. C oldu. Geldik 7'ye. Analitik düzende 2x-5y 12 yaşı 0 doğrusuna paralel olan doğru orijinden geçmektedir. Hmm. Bu doğrunun ne ekleme? Arkadaşlar şimdi öncelikle şunu da söyleyeyim. Özel doğrularda da içinde de alabiliriz. Biz orijinden geçen bir doğruyu hani birinci açı ortay ve ikinci açı ortayı gösterdik ama orijinden geçen bir doğruyu şöyle de diyebiliriz. Y eşittir MX şeklinde bir doğru. Yani bizim doğrumuz Y eşittir MX şeklinde C'si olmayacak. Sabit sayı olmayacak. Evet benim burada neyi bulmam lazım? Orijinden geçen bir doğru Y eşittir MX şeklinde ya. Hocam eğimi bulacağım. Şimdi ne olacak? E hocam bu doğruya paralel olacakmış. Bu doğruya paralelse iki doğrunun eğimleri birbirine eşit değil mi? Evet M1 dediğimiz eksi 2 bölü eksi 5'ten 2 bölü 5. E, bunun da eğimi 2 bölü 5 olacak o zaman y eşittir 2 bölü 5 x oldu. Çıklarda yok 5y eşittir 2x'i arayacağız o da çıklarda yok x'in kaç öbür tarafa atarsam 0 eşittir 2x eksi 5y ya da 5y eksi -2x 2x'i arayacaktım cevap akçay oldu. Ya da ne yapardın hocam bir doğru böyle bir de orijinden geçiyor sıfıra 0 sıfır. paralel olacak şu doğru denklemini arayacağım hocam eğim belli nokta belli doğru denklemi yazmam lazım iki doğru paralel ise eğimleri eşitleyip M belli, nokta belli doğru denklemelerine de yazabiliriz. Ama orijinden geçen bir doğrunun özellikle buradan çözdüm. Y eşitir MX şeklinde sabit sayının olmamasına dikkat et. Önemli olan noktalardan biri. Örnek 7. Akçay. Geldik örnek 8'e. Analitik düzlemde köşelerinin koordinatları ABC olan ve ABC üçgeninde BC kenarına ait kenar oluşturan doğrunun denklemi. Gençler işte bu tür sorularda şu sıkıntı yaşanılabiliyor. Sen bu noktaları analitik düzlemde gösteriyorsun. Ve işler uzuyor uzuyor uzuyor. Ne yapacaksın? Basit bir şekilde şekli çizeceksin kardeşim. A, B, C'yi şöyle çizeceksin. Göstereceksin. A noktası 4'e 6. B noktası eksi 1'e 5. C noktası 3'e 9. Ya hocam bu daha solda falan filan. Hayır. Basit bir şekilde. Tamam Şekli çiz sadece. Soldaymış, sağdaymış, aşağıdaymış, yukarıdaymış önemli değil. Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çiziyorsun. E Noktalar böyle. Benden ne isteniyor? BC kenarına ait kenar ortayı oluşturan hocam kenar ortay bu. Doğrunun denklemi isteniliyor bizden. Doğru denklemi için kendime iki soru soruyorum. Bir eğim iki nokta nokta var mı? Var. Burada eğimi bulacağım. Hocam orta nokta ya öncelikle ben burayı bulabilirim. Eksi bir artı üç bölü iki bire. Beş artı dokuz bölü iki yedi yaptı. A iki noktadan geçen doğrunun denklemini yazalım hocam Diğerleriniz vardır ama ben bunu yapmıyordum burada. Ben burada bir nokta belli ya ister bu noktayı seç ister bu noktayı seç bir de eğim bulacağım. Eğim 2.5 ise nedir? Y'ler farkı 7-6 bak buradan başladım y'ler farkına dikkat. Bölü x'ler farkı 1-4. Y'ler farkına buradan başladıysan x'ler farkına da buradan başla bunu da unutma. 1 bölü eksi 3 yaptı yani x'i 1 bölü 3 yaptı. Eğim belli nokta belli denklemi yazabilirim. M çarpı x eksi x sıfır eşittir y eksi y 0 olmazsa olmazımız. Yani eksi 1 bölü 3 çarpı x eksi noktadaki x 4 eşittir y eksi noktadaki y 6. E, eksi x artı 4 eşittir 3 y eksi 18 oldu. Şıklara bakıyorum genelde. bak x'in kat sayısı artı olan şıklarda var. X'i öbür tarafa atayım o zaman. 0 kalsın burada. Eksi x artı x diye geçti artı 3 y burada var. E, bu da eksi 4 diye geçti eksi 22 mi yaptı? Evet cevap böylelikle x artı 3 y eksi 22 eşit 0 yaptı. Yani örnek 8 denizli çıktı. Geldik örnek 9'a. T parametre olmak üzere denklemleriyle verilen doğrunun bu doğruyu bulacağım. Elimizde e, bu doğru şu, şu şekilde de verilebilirdi. T parametre değil de e, bu noktaların oluşturduğu geometrik yer şeklinde de sorulabilirdi. Şimdi biz denklem arayacağız. Denklemleriyle verilen doğrunun bir doğru denklem isteniliyor. Doğru denklemi bulurken x'li y'li olacak ya t'li olmayacak. T'yi yalnız bırak. T'yi yalnız bıraktığınız zaman x artı 3 bölü 3 değil midir burada? Attım buraya x artı 3 bir de bölü 3 diye geçti. Aynı zamanda t'yi burada yalnız bıraksan y eksi 4 bölü 2 mi yapıyor? Evet. Her ikisi de t'ye eşit bunlar birbirine eşit. Bak denklem direkt geliyor. Buradan denklem 2x artı 6 eşittir. 3y eksi 12 olduğundan 2x eksi 3y artı 18 eşit 0 şeklinde hepsini bir tarafta toplayınca buluruz. Bize daha soru bitmedi. Analitik düzemde eksenler ile yaptığı kapalı bölge. Arkadaş biz denklemi grafik olarak çizeceğiz. Hadi bakalım çizelim. Grafik olarak çizerken öncelikle x yerine 0 yazsak. Eksi 3 y artı 18 eşi 0'dan y'yi 6 bulursun. Y yerine 0 yazsan ne çıkıyor? Eksenleri kestiği yeri bulmak için bu şekilde. X yerine 0 yazdığımda y'yi kestiği yer. Yani y'ye 6 yaptı. Y yerine 0 yazdığımızda da 2x artı 18 eşi 0'dan x'i de eksi 9 buluruz. X de x 9'dan bu noktadan ve bu noktadan geçen doğru. Hop şu şekilde değil midir? Evet hocam bu şekildedir. E, bu doğrunun eksenlerle yaptığı kapalı bölgenin alanı 6 burası 9 burası. Alan neye eşit olacaktır? 6 çarpı 9 bölü 2. Yani 27'ye eşit olacaktır. Örnek 9. Edremit oldu. Geldik örnek 10'a. Analitik düzlemde doğruları bir noktada kesişiyor. Arkadaşlar yine basit bir şekilde anlayabilmek için şekli çiziyoruz. Bu iki doğru 3 doğru bir noktada kesiyor. Tamam. Bir doğrunun adı ne? 2x artı y eksi 3 eşit 0 doğrusu. Bir doğru da x eksi y artı 6 eşit 0 doğrusu. Bu da mx artı m-1y-1 eşit 0 doğrusu. Arkadaşlar doğruların kesim noktası demek. Bak bunu anlatımda vermedim. Soruda vereceğim diye. Ee, doğruların kesim noktası demek. Ortak nokta demek. Ortak nokta demek ortak çözüm demek. Hocam buradaki noktayı ortak çözümden. Şununla şunun ortak çözümünden bulabilirim mesela. Doğrular belli. Tamam. Ona dikkat et. Hocam şununla şunu. Hayır bak burada emli bir değer bulursun. Uğraşırsın. Ne gereği var? Şu ikisine bak kardeşim. Yani sen 2x artı y eksi 3 eşit 0 doğrusuyla x eksi y artı 6 eşit 0 doğrusunu ortak çöz. Toplayınca y'ler gidiyor. 3x artı 3 eşit 0 yaptı. x'i de böylelikle eksi 1 buluruz. Bir denklemde x yerine eksi 1 koy mesela burada ya da yukarıda. Eksi 2 artı y eksi 3 eşit 0 olduğundan da y'yi de 5 buluruz. Yani noktamız x virgül y noktası. X'i kaç buldun kardeşim? Eksi 1 bulduk. Eksi 1 virgül y'yi de 5 bulduk. İşte bu. Kesim noktası eksi 1 virgül 5 çıktı. Hocam eksi 1 5 bak bu doğrunun da üstünde. Demek ki bu denklemi ne yapacak sağlayacak. X yerine eksi 1 y yerine de ne yazacaksın 5 yazacaksın. Burası eksi m yaptı. Sonra 5 yazdığın zaman 5 m eksi 5 mi yaptı burası da? Artı 5 m eksi 5 eksi 1 eşit 0 yaptı. Buradan burası 4 m yaptı. Eksi 6 öbür tarafa 6 diye geçti. Hem de buradan 6 bölü 4 yaptı. Yani 3 bölü 2 yapar. Evet cevap böylelikle e oldu. Örnek onda Geldik örnek 11'e. Analitik düzlemde P-C1 noktası eksenleri A ve B noktalarında kesen D doğrusunun üzerindedir. Ve bir oran verilmiş. Burası K iken burası 3K verilmiş. Hmm. O A uzunluğu K burası da 3K verilmiş. Peki D doğrusunun ne denklemi nedir diye soruluyor. Gençler. Doğru denklem için kendimize ne soruyorduk? Eğim ve bir nokta. Nokta var mı var? Eğim. Hocam şu açın tancantı. Eğim dediğim tancant alfa. Pozitif. Sağa yatık çünkü. O da nedir? 3K bölü K'dan 3'e eşittir. Eğim belli. Nokta belli. Denklemi yazabiliriz. Yani M çarpı X eksi X sıfır. Evet. X eksi X eşittir. Y eksi Y sıfırdan. M dediğimiz 3 çarpı X eksi noktadaki X. X eksi eksi 3. Yani X artı 3 eşittir. Y eksi noktadaki Y. Noktadaki y de 1. Düzenleyecek olursak 3X artı 9 eşittir. Y eksi 1 yaptı. Y'nin kaç sayısı artı genelde? Bunları buraya atalım. Eksi 1'i de buraya atalım. 10 eşittir. Y eksi 3x mi yaptı? Evet. Şıklarda var mı? Var. Y eksi 3x eşittir 10. Dolayısıyla örnek 11 akçay oldu. Geldik örnek 12'ye. Analitik düzlemde P, M, 2 noktasının 5x eşittir 12'ye eksi 10 doğrusunu olan uzatlı 2 birim verilmiş. M'nin pozitif değeri nedir diye soruluyor gençler bize. Arkadaşlar bir noktanın bir doğru yanı uzatlı doğrunuz eşi sıfırken olur. Yani hepsini sol tarafa atalım. 5x-12y artı 10 eşit mı yaptı bu? Evet noktanın doğru yalan uzaklığı noktayı da orada yerine yaz. x yerine m yazıyorum. 5m-12 çarpı y yerine 2 yazıyorum. Artı 10 eşit. mutlak değer içerisinde. Bir de ne olmak zorunda? Bölü kare küçüğünde a kare artı b kare. E 5-12 varsa burası 13 oluyor diye söylemiştik zaten. Eşittir 2. Buradan 5m-24 artı 10'dan eksi 14 mutlak değerci n eşittir 26 eşittir 13'te buraya çarptığımda Buradan ne geliyor? Ya 5m eksi 14 eşittir 26 geliyor. Ya da 5m eksi 14 eşittir eksi 26 geliyor. Buradan 5m eşittir kaç geldi? 40, m'yi 8 buluruz. Buradan da 5m eşittir eksi 12 geldi. m' de buradan eksi 12 bölü 5 geldi. Ama bizden m'nin pozitif değeri isteniyor. Dolayısıyla cevap denizli oldu. Geldik bir sonraki soruya 13. Analitik düzlemde verilen ABCD karesi için, Hemen bir D karesi çizelim arkadaşlar. Şöyle bir kareyi çizelim. Öyle analitik düzlem çizmeyin. Basit bir şekilde, şekli anlamalık bir şey çizin kardeşim. Ne diyor? A noktası, B noktası, C noktası, D noktasında yazık. D noktasını 2, 3 diye vermiş. BD karenin köşegenidir. Evet, BD karenin köşegeni. Belki ABCD şeklinde de olabilirdi. Yani B'nin karşısında D var demek burada. Tamam, çizdiğimiz harflendirme de doğru. Sonra bu A ve B noktalarından geçmektedir. O A ve B noktalarından geçen doğru şu verilmiş arkadaşım. 3x artı 4y artı 7 eşit 0 verilmiş. Alan isteniyor. Arkadaş bu nokta kare olduğundan 90. E noktanın doğru yalan uzaklığı karenin bir kenarını vermiyor mu bize? Veriyor. A neye eşittir? Noktanın doğru yalan uzaklığı. Yaz. x yerine 2. 3 çarpı 2 artı 4 çarpı y yerine 3. 4 çarpı 3 artı 7 mutlak değerce bölü. Kare a akar artı b kare. 3 4 varsa 5. E 6, 12 ve 7. Şimdi 6, 12 ve 7 kaç yapıyor? 6, 12 ve 7 kaç yapıyor topladığın zaman? 18, 25 yapıyor. 25 bölü 5'ten kaç yaptı burası? 5 yaptı. Evet A'yı 5 bulduk. O zaman alan ne oluyor arkadaşım? 5'in karesi yani 25. Cevap böylelikle balık çıktı. Örnek 13'te. Geldik örnek 14'e. Analitik düzlemde şu doğru üzerindeki A ve B noktaları arasındaki uzaklık 12'dir. Buna göre oluşan A ve B alanı O noktası başlangıç noktası He. Analitik düzlem yine çizmeyeceğim Şöyle bir doğru var elimde O noktası da burada olsun Analitik düzlemde bu doğrunun adı 7x artı 24y 7x artı 24y Eksi elli eşit 0 verilmiş Şimdi bunun üzerinde herhangi iki tane A noktası al diyor A ve B noktası al diyor Bu aralarındaki uzakta 12 olsun diyor e Burada bir de O noktası var Orjin AOB üçgenin alanı nedir diye soruluyor bize. Tamam orijinde biz sıfıra sıfır olduğunu bilmiyor muyuz? Arkadaş bu üçgenin alanı nedir? Hocam taban varsa tabana ait yükseklik. Bu ne demek? H noktanın doğru olan uzaklığı demek. Yani sıfır sıfırın bu doğru yolun uzaklığı. Koy noktada yerine sıfırı. Sıfır artı sıfır eksi elli mutlak değerce H bölü kare küçüğünde A artı B kare. Yani 25. Yukarısı elli yaptı. Aşağısı 25 yaptı. E bu kaç yaptı? İki yaptı. Hocam yükseklik kaç? 2. Taban 12 olduğundan dolayı 12 çarpı 2 bölü 2 bize alanı verir. Yani cevap 12 yapar. Evet örnek 14. C oldu. Geldik örnek 15'e. koordinat sisteminde verilen şekilde boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar doğru denklemini yazabilirsiniz. Bu doğru denklemini de yazabilirsiniz. Kesim noktasını bulabilirsiniz. Sonra ona göre işlem yapabilirsiniz. Ama dikkat. Burada daha güzel bir olay verilebiliyor. Bazen geometriden daha kolay çıkıyor. Kardeşim burası da 3 burası da 3 değil mi? Evet. Hocam burası da 3 burası da 3 değil mi? Evet. a kenarortay kenarortay Bana ağırlık merkezini anımsattı. Üçgen oluştursam. Burası ağırlık merkezi oldu kardeşim. E ağırlık merkezi alan ilişkisini ben biliyorum. Bir üçüncüsünü de çizsem şöyle 6 eşit parçaya ayrılacak buradaki kalanlar Evet. E ben 6A'yı bulabilirim. Şurası 6 birim. Burası da 6 birim. 6A alanı 6 çarpı 6 2'ye eşit. Şunlar sadeleşsin. A'yı da buradan kaç buluruz? 3 buluruz. Benden ne isteniyor? 2A isteniyor. Cevap 6. Evet dikkat edin. ÖSYM daha öncelerinde eski yıllarda sordu. Yine gelmeye aday sorulardan biri normal geometriden daha kolay bir şekilde görebiliyoruz. Bazen ona da dikkat edin. Bazen geometride, analitik geometrinin içerisinde kullanın arkadaşlar. Özellikle kenar ortayetler olduğunda ağırlık merkezi altımıza gelsin. Örnek 15. e Geldik örnek 16'ya. Analitik düzlemde doğruların kesim noktasından geçer. Hemen bu doğruların kesim noktasını buluyoruz. Hocam Y'leri yok edeyim. 2 ile çarp, taraf tarafa toplayayım. Kafadan. Hocam x artı 8x. 9x yaptı. Sonra eksi 2'ye artı 2'ye gitti. Sonra 5 eksi 14 yapıyor. 5 eksi 14'te kaç yapıyor? Eksi 9 yapıyor. Eşit 0'dan x'i kaç buluruz? 1 buluruz. X yerine denklemde 1 yaz. 1 eksi 2'ye artı 5 eşit 0 olduğundan 6 eşittir 2y'den y'yi de kaç buluruz? 3 buluruz. Evet kesim noktası x virgül y. Yani 1'e 3 noktası çıktı. 1'e 3 noktasından geçen ve bu doğruya dik olan diyor. Bak şimdi yine soru yorumluyorum. 1'e 3 noktasından geçen ve bu doğruya 3x a eksi 2'ye artı 5 eşit 0 doğrusuna ne olan diyor? Dik olan doğru. Hocam o dik olan doğru işte budur. Ben şimdi doğru denklemi isteniyor benden. Doğru denklemi de kendime 2 soru soruyorum. 1 eğim 2 nokta. Nokta var mı mavi doğru üstünde? Var. Eğim bulacağım. Doğrular dik kesmiş. Eğimler çarpı eksi 1. Bu doğrunun eğimi nedir? Eksi 3 bölü eksi 2'den 3 bölü 2. Bu doğrunun eğimi ne olacaktır? Eğimler çarpma eksik ya. Ters çevirip eksiyle çarpıyoruz. Eksi 2 bölü 3 yaptı. Eğim belli. Nokta belli. Yani m çarpı x eksi x 0, eşittir y eksi y 0'dan bulacağız. m dediğimiz eksi 2 bölü 3 çarpı x eksi noktadaki x eşittir y eksi noktadaki y. Eksi 2 ile buraya çarpıyorum. Eksi 2 x artı 2 eşittir 3 y eksi 9 yaptı. Buradan da x'in katsayısı genelde artı bunu buraya atalım arkadaşlar eşit 0 şeklinde olacak 2x artı 3y eksi 11 eşit 0 mı oldu evet hop cevap böylele Cihan yaptı örnek konutta geldik örnek 17'ye. Analitik düzende iki kenarı bu doğrular üzerinde bulunan karenin hemen e bak iki kenarı paralel olabilir iki kenarı dik olabilir iki kenar ya bunlar olabilir ya da şununla şu olabilir eğimlerine bakmak daha mantıklı bunun eğimi nedir m1 dediğimiz eksi 2 bölü eksi 3 yani 2 bölü 3 bunun da eğimi nedir? Eksi 2 bölü. Eksi 3'ten o da 2 bölü 3. Hocam eğimleri eşit. Demek ki karşılıklı kenarlar. Evet. İki kenarı bu doğrular üzerinde bulunan kareden bahsediyor. Bu doğru ve bu doğru olacak bu. Burası 2x-3y artı 1 eşit 0 doğrusu. Bu doğru da 2x-3y artı 4 eşit 0 doğrusu. Şimdi karenin alanını bulmak için karenin bir kenarı bulmak lazım. A kenarı neye eşit? Hocam paralel doğrular arasındaki uzaklık hemen x'lerin karesi e, kan sayıları eşit mi? Evet y'ler de eşit otomatikman. C'ler farkı. Hocam 1-4 mutlak değerce bölü. Kare içinde a kare artı b kare. Yani 4 artı 9 yaptı burası. A'yı kaç bulduk o zaman? 3 bölü kök 13 bulduk. Bizden alan isteniliyor. Yani 3 bölü kök 13'ün karesi olacaktır. Evet böylelikle 9 bölü 13 mu buluruz? Aynen öyle. Cevap ne çıktı gençler? Akçay çıktı örnek 17. Geldik örnek 18'e. Yukarıda verilen koordinat düzleminde B, C, E noktaları doğrusaldır. Şu doğrusal. ABCD ve CFK kareymiş. Hemen şunu gösterelim. Şu bir kare kardeşim. Bir de CFK da bir kare. Şunu da belirliyorum şöyle. Bu da bir kare olduğunu gösteriyoruz. Gösterdik mi? Gösterdik. Hadi bakalım. Sonra sonra sonra sonra Evet şurada boşluk kalmasın. Aslında taşınca da böyle şey oluyor. Siliyorum yanına yapıyorum da neyse videoda o kadar yerimiz yok. Bunu da y 3x diye vermiş. Karenin çevresinin karenin çevresinin oranı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar y 3x verilmiş. Arkadaş burada x yerine a yazarsan bu kareye ya, a bunun apsisi x yerine a yazdın. apsisini ne yaptı? a yaptı. Bu uzunluk a yaptı. x yerine a yazınca y yes kaç yaptı? 3a yaptı. Hocam ys de burası da 90 ya burası da 3a yaptı. Burası 3a yaptı. O zaman ne çıktı kardeşim? A iken yukarı sağ 3 A iken burası da 3 A. Şimdi ABCD D karesinin çevresi. Bir kenara A olan karenin çevresi. 4 A bölü. Bir kenara 3 A olan karenin çevresi. O da 12 A. E bizden 4 bölü 12 isteniyor. O da kaç yapıyor? 1 bölü 3 yapıyor. Cevap akçay oldu. Örnek 18'de. Geldik örnek 19'a. Koordinat düzleminde D noktası AB doğrusu üzerindedir. Peki. Şimdi D noktasını vermiş bize. 2'ye 8 olarak vermiş. Hocam burası 2 burası 8 demek. Sonra a' ile şunlar birbirine eşit. Arkadaş istediğiniz yoldan yapın. İster benzerlikten yapın. A deyip A deyip hocam şu bölü tamamı 8 bölü 8 artı A deyip. 1 bu. 2 alfabete ya alıp, şu üçgenle şu üçgen benzer diyebilirsin. 3 e, ne diyebilirsin? Hocam bu doğrunun eğimi falan belli mi? Belli de değil. Bu doğru denklemler pek çıkmayacak gibi benzerlikten yapalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Hani şeyden yapılabilir mi diye bakıyorum da işte eğim hocam şey deyip bak 8 bölü a deyip, eksi 8 bölü a deyip eğim belli bir noktası belli. Tam belli değil ama o da sıkıntı yaratır. Hiç oraya girmeyelim. Benzerlikten yapalım kardeşim. a bölü a artı 2 eşittir. 8 bölü 8 artı a, 8 bölü 8 artı a. Bitti işler dişler Hocam 8 a artı a kare eşittir. 8 a artı 16 yaptı. 8 a'larından a yaptı. a kare eşittir. 16 yaptı. a'yı da böylelikle 4 buluruz. Artı x'i 4 buluruz ama a'nın pozitif olduğu belli. a kaç çıkıyor? 4 çıkıyor. a ve b noktalarından geçen d doğrusunun denklemi isteniliyor bizden. Burası kaç yaptı? 6 yaptı. Burası kaç yaptı? a yerine 4 koyunca. 8, 4 daha 12 yaptı. Eksenleri kestiği yerler belli ya. O zaman o nasıl bulunuyordu? x bölü x eksenini kestiği yer artı y bölü y eksenini kestiği yer eşittir birden. y eksenini kestiği yer bu arada 12 şunu 2 ile genişlettiğimiz zaman 2x artı y bölü 12 eşittir 1 yaptı. Hocam burası da 2x artı y eşittir 12 yaptı. O zaman eşit 0 şeklinde düzenleyelim. 2x artı y eksi 12 eşit 0 mu oldu? Aynen cevap örnek 19'da balık kesir oldu. Geldik. Örnek 20'ye. Dik koordinat düzleminde k e g b noktalarından geçen doğrunun denklemi verilmiş. Arkadaşlar analitik düzlemde bir nokta verildiği zaman ben hemen Eksenleri kestiği yere bakıyorum. Olur ya da olmaz. Genelde geometri'den daha kolay çıkıyor ya ondan dolayı. Mesela y yerine 0 yazsak x'i kaç buluruz? E -12 buluruz? x yerine 0 yazsak 2y 12 0'dan y'yi de 6 buluruz. Evet y'yi kestiği yer 6. Şuradaki uzunluk 6 olduğunu biliyorum. x'i kestiği yerde eksi -12. Eksi -12 olduğundan şuradaki uzunluğunda 12 olduğunu biliyorum. Evet alanlar toplamı soruluyor bize. Defo Defo şurası ve şuradaki alanlar toplamı soruluyor bize. Şimdi ben bunu nasıl yorumlayabilirim? Kare olmalısını da düşüneceğim. Arkadaşlar öncelikle bu doğrunun denklemi bu. Bu doğru üzerinde evet tamam. Tamam tamam tamam. Şimdi benzerlikten yapılabilir de mesela benzerlik burada işimizi yani zora koyacak baya. Şuraya a deyip a deyip buraya 12 xa a diyebiliriz. Hocam şunun tamamının oranı a bölü alttan a'yı buluruz. Hocam şuraya B diyelim. B diyelim. A'yı bulduk daha sonra zaten B'de çıkacaktır. Ee, B deyince de 6 bölü B şu bölü tamamı deyip yine benzerlikten 6 bölü B. E, burası 12 bölü 12 artı B deyip bu sefer yine B'yi bulacaksınız. Ve sonuca ulaşacaksınız. Ama buradan sanki yapmayayım. Bu sefer buradan yapmayayım. Bu doğru üstünde bir şey var. Bu sefer geometriyle yapmayacağım. Analitikten yapacağım. Bu doğrun üstünde bir nokta var. Hocam burası kare ya. Şunlar birbirine eşit. A, A diyecek olursak. Hocam burası A birim solda. Eksi A'ya. A birim yukarıda. A, A. Bu nokta bu doğrunun üstünde. Yaz yerine. X yerine. Eksi A, Y'ye yerine A yaz. Bak y yerine A yazıyorum. Dikkat. X yerine de eksi A yazıyorum. Eksi, eksi A. Eksi 12 eşit sıfırdan. Buradan 3A eşittir. 12'den A'yı kaç buluruz? 4 buluruz. A, 4 geldi. Tamam. Şimdi B'ye bakalım. Hocam burası da B, B değil mi? B, B. Evet bu nokta bu doğru üstünde. Yerine yazarım yine. Y yerine de B yazıyorum. X yerine de B yazıyorum. X 12 eşit 0'dan. Buradan da B eşittir 12 mi geldi? Evet B'yi de 12 bulduk. b de 12 çıktı. Şimdi gençler burası 4 mü? 4. Şu üçgenin alanı lazım bana. Şurası da 4 mü? 4. Şimdi burası 12. Burada bir kelebek benzerliği çıktı karşımıza. 12 bölü 4. Kaça kaç oran var burada? Hocam 3'e 1 oran var. Burası 3K ise burası K'dır. E, sonra buranın da 4 olduğunu biliyorum. Toplam şu uzunluğun kaç olduğunu biliyoruz biz. Dörtgen 12 olması için 8 olduğunu biliyoruz. Toplamda 4K 8 ise K'yı 2 buluruz. K2 ise burası 6'ın çıktı. Evet alanlar toplamı bu alan 4'ün karesi artı şu üçgenin alanı 6 çarpı 12 bölü 2 değil mi? Evet. 16 artı 36 yaptı. O zaman cevap 52 yapar. Evet örnek 20'yi böylelikle Balıkesir bulduk. Geldik örnek 21'e. Evet bu doğruları arasında çizilebilen eşkenar üçgenin alanı en çok kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar bu doğrulara bakalım. M1 dediğimiz eksi 3 bölü eksi 4'ten kaç geldi? 3 bölü 4 geldi. M2 dediğimizde kaç geldi? Eksi 3 bölü eksi 4'ten yine ne geldi arkadaşlar? 3 bölü 4. Eğimleri birbirine eşitti. Yani bunlar paralel. Arkadaşlar iki paralel doğru arasına çizilebilecek eşkenar üçgenin alanı en çok. Hocam şunu da çizeriz bunu da çizeriz ama en çok kaç olacak? Hop şu değil midir? Evet. Yüksekliği en büyük olan arkadaşlar. Şu yüksekliği bulacağım. Yüksekliği bulunca zaten yüksekliği bulabilirim ben. Paralel iki doğru arasındaki uzaklık. Paralel iki doğru arasındaki uzaklık. X'lerin kat aynı mı? Aynı. C'ler farkı. 1 eksi 14 bölü. Karaküçünün daha karı artı b kare. 5. 3-4 varsa. 15 5'ten 3 yaptı. Evet burası 3 çıktı. Ben paralel iki doğru arasındaki uzaklık yani yüksekliği buldum. E hocam bu eşkenar üçgen ya 60 60 60 burası da 30 burası da 30 ya. 60'ın karşısı 3 ise 30'ın karşısı 3 bölü köküçten. 3 yaptı. E burası da köküç. Akara 3 bölü 4'ten yaparım ama alan direkt taban belli yükseklik belli ya. 2 3 çarpı 3 bölü 2'den yapmak daha mantıklı değil mi? Yani cevap böylelikle 3 3 çıkar. Yani 21. soru denizli çıktı. Geldik 22'ye. Analitik düzende. Denklemleri şu. Verilen iki doğru veriliyor. Buna göre iki doğruya eşit uzakta bulunan noktanın geometrik yeri arkadaşlar iki doğru paralelse eşit uzaktaki noktanın geometrik yeri tam ortasıdır ama iki doğru böyle kesiyorsa iki doğruya eşit uzaktaki noktaların geometrik yeri hocam şu ve şu bir tane noktası. bu açıortay doğrusu üzerinde olmaz mı ya açıortay doğrusu isteniliyor ya da şey Öncelikle paralel mi paralel doğrulara olup olmadığına bakalım şimdi bunun eğimi nedir bunun eğimi 2 bölü 3'ten kaç çıktı arkadaşım 2 bölü 3 çıktı. Bunun eğimi nedir? Bunun eğimi de eksi eksi 6 bölü 9'dan bu da 2 bölü 3 bu çıktı? Evet. İki doğru paralel doğru. Bu 2x eksi 3y artı 7 eşit 0 doğrusu. Bu doğrumuz da eksi 6x artı 9y artı 30 eşit 0 yaptı. İşte bunların tam ortasındaki doğruyu bulacağım arkadaşlar. Hem bunu hem bunu eşit uzaktaki Yani şuradaki şey bulunacak. Peki bunu bulurken ne yapacağız? Öncelikle şuna bak. C'lerdeki burası 2x eksi 3'ye çıktı ya bu da 2x eksi 3'ye çıktı aslında yani bu doğru da aslında öyle olmalı paralel olmak zorunda ama bunların kat sayılarını şöyle bir eşitleyelim arkadaşlar bu 3'e bölünmüyor şunu 3 ile çarpalım bunu 3 ile çarptığın zaman bu denklem ne oluyor hatta eksi 3 ile çarpalım aynı yapalım bunu eksi 6x artı 9y eksi 21 eşit 0 mı yaptı evet şimdi tam ortasını bulacağım Hocam bu eksi -6x artı 9y eksi 21 şeklinde ise bu da aynı şekilde ya. Bu da eksi -6x artı 9y artı c eşit 0 şeklinde olacak. Peki hocam c'yi nasıl bulacağız? Bak bu c tam şu doğruyla bu doğrunun orta noktası. X'lerin ve Y'lerin katsayıları aynı ya. O zaman c'lerden gideceksin. C bir tane c 30, bir tane c 7 değil dikkat. Bir tane c'mizde de eksi -21. Hocam tam ortası, c'lerin orta noktası. 30'la -21'i topladın kaç yaptı? 9. Bir de bölü 2'ye 9 bölü 2 yaptı burası. Yani bizim doğrumuz ne yaptı? Eksi 6x artı 9y artı 9 bölü 2 yaptı. Hocam 9 2'yi sevmiyorum. 2 ile çarpıyorum o zaman bunu. 2 ile çarptığımız zaman eşit 0 olacak. Eksi 12x artı 18y artı 9 eşit 0 yaptı. Hepsi 3'ün katı. 3'e böl. Eksi, eksi 4x 3'e böldüm. Artı 6y eksi Kaça böldük? 3'e böldük. Artı 3 eşit 0 yapacak. Eksi 4x ile başlayan bu değil. Bir de 4x ile başlayan var. Eksiyle ile çarptığın zaman da bu 4x eksi 6y eksi 3 eşit 0 mı? Evet. Doğrumuzun denklemi işte bu yaptı arkadaşlar. Örnek 22 Edremit oldu. Geldik örnek 23'e. Yukarıda verilen analitik düzlemdeki ABC'de dikdörtgenin çevresi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bu şekilde verilip bize yorumlattırırlar. Bak buradaki noktanın apsisi şu. Hocam apsisi yerine ben A yazarsam. Şurası a iken. Ordinata a bölü 2 oluyor. Buraya bence 2a yaz. 2a yazdığın zaman Hocam bunun tamamı 2a Burası da 2 Tamam. Buraya ne kaldı? 2a x 2 kaldı. Sen burada x yerine 2a yazınca 2a bölü 2'den y'si de kaç geldi? A geldi. Y'sinde de a yaptı. A buradaki nokta. Hocam 2'ye a noktası 2'ye a noktası Bu doğru üstünde. Y eşittir 3x doğrusu üzerinde. Yani x yerine 2, y yerine a yazıyorsun. a eşittir 3 çarpı 2'den. a'yı da kaç buluruz? 6 buluruz. e da 6 çıktıysa benden dikdörtgenin çevresi isteniyor. Hocam a yerine 6 yazdığımızda 12. Burası 10 mu çıktı? Evet. 10 burası, 6 burası, 10 burası, 6 burası. 10 artı 6 artı 10 artı 6. O da kaç çıkar? 32 çıkar. Örnek 23 denizli çıktı. Geldik. Örnek 24'e. Uzun oldu biraz ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani e, klasik sorular. Her tarz soruyu göstermek zorundayız. Devam edelim şurada. Hocam 5'e 12 noktası verilmiş. Bu nokta 5-12 e 12'ye şöyle çizsem sıkıntı olacak. Şöyle yaptığım zaman en azından 5 birim sağda. 12 birimde yukarıda olduğunu biliyoruz. 5, 12, 13 üçgeninden burası da 13 mi çıktı? Evet. Burada da dik tabanı eş parçaya bölmüş. O zaman bu ikiz kenar. 13 burası da 13 mi olacak? Aynen öyle. Oc'e doğrusun eğimi tamam burası 13'e 0 noktası yaptı şöyle 13'e yazamadım be yoruldum çünkü ha 13'e 0 noktası yaptı buradaki noktada belli e hocam orijinden geçen bir doğru orijinden geçen bir doğru neydi y eşittir mx şeklindeydi artı C'si var mıydı yoktu o zaman bu orta noktayı bulabilirim ben 13 artı 5 18 bölü 2'den 9'a 0 artı 12 bölü 2'den 6 hocam bunun eğimi lazım bana y eşittir mx ya 2 nokta. Burası da orijin ya. 0. Sıfır. Eğim dediğimiz zaten belli. Hocam y'ler farkı bölü x'ler farkı. 6-0 bölü 9-0'dan eğimi kaç bulduk? 6 bölü 9. 6 bölü 9. 2 bölü 3. Eğim belli. E, y eşittir mx doğrusuydu bu da. Y eşittir mx doğrusunda. Y eşittir 2 bölü 3. X mi yaptı? Evet. Yani cevap böylelikle denizli çıktı. Ya da bunun içler dışlar yapılmış hali cevap da olabilirdi arkadaşlar. Örnek 24 denizli oldu. Geldik örnek 25'e. Dik koordinat sisteminde verilen D1 ve D2 doğruları ABCD dik köşegen uzunluklarından geçmektedir. Şimdi böyle bir doğru vermiş ya. Ben öncelikle X yerine 0 yazıyorum. Y'si kaç çıktı? Eksi 2. Evet bu doğrunun Y'si eksi 2. Yani Y'yi eksi 2'de kesiyor. Sonra Y yerine 0 yazsam X'i de 4 yaptı. Bu doğrunun apsisi de 4 yaptı. Tamam devam. Burada X yerine 0 yazsam Y'si 8 geldi. Hocam Y'si 8 geldi. Y yerine 0 yazsam X'i de ne geldi? 16 geldi. Alentik düzende böyle doğrular verince ben istemsizce B2 içime yarar B2 yaramaz bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. ABC'de dikdörtgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi ABC'de dikdörtgenin köşegen uzunluklarından geçmekte. Köşegenden bak bu köşegen köşegen tamam. Şuradaki uzunluğu ben buldum mu? Buldum. Burası kaç çıktı? 12 çıktı. Neyi bulmak zorundayım ben şimdi burada? Hocam buradaki uzunluğu bulacağım. Şuradan da bulabilirim bundan da bulabilirim. Buradaki noktanın Absisi belli mi? Belli. Hocam 4 burada 12 burada 16. Bu apsis 16 zaten. Şuraya baktığımız zaman. Bu noktanın apsisi 16. E Şu doğru üstünde. Burada absisi yerine 16 yazacak olursam. 16 eksi 2'ye eşittir 4'den 12 eşittir 2'ye'den. Y'si kaç çıktı? 6. Hocam y 6 çıktı. E o zaman burası da 6. Benden dikdörtgenin alanı isteniyor. 12 çarpı 6'dan cevap kaç çıkacaktır? 72 çıkacaktır. Örnek 25 Edremit çıktı. Geldik örnek 26'ya. Akıntının olmadığı bir nehirde yüzücü A noktasından karşı karaya çıkıyor. Evet şuradan şuraya çıkıyormuş. Karşılık iki birbirine paralel olduğuna göre yüzücü kaç metre yüzmüştür. Bakın bir, bir nokta verilmiş. Arkadaşım ben bunlar paralelse şu paralel iki doğru arasındaki uzaklığı bulurum. Bunu bulunca yüzücünün yüzdüğü yeri de bulurum. Çünkü buradaki yükseklik de aynıdır. Yani burası haşken burası da haştır. Edik çizdik. 45-45-90 üçgen çıktı. Haşı bulalım. Noktanın doğru yolumuz uzaklığı Yani 3 çarpı 1 artı 4 çarpı 2 artı 14. Mutlak değerce bölü. Kare küçüğünden kare artı b kare yani 5. Haş buradan ne geldi? 8 artı 11. 3 11 artı 14 25. 25 bölü 5'ten 5 geldi burası. Hocam haş 5 ise e, burası da 5. İkisi dik üçgenden burası da 5 kök kimi çıkar. Evet cevap akçay oldu. Örnek 26'ta. Ve geldik örnek 27'ye. Bu videonun son sorusu. Hadi bakalım. Koordinat yüzleminde özdeş birim çemberler. Birim çember. yarıçapı çapı bir birim olan çember. Dikkat. Birim çemberler birbirlerine dıştan teğet olacak şekilde aşağıda gösterildiği gibi yerleştirilmiştir. Bu çemberlerin merkezlerinden eğimleri sırasıyla M1, M2, M3, M4 olan D1, D2, D3, D4, D4 doğruları geçiyor. Ee, D2 ve D4 doğruların hapsileri aynı olduğuna göre. Bu ne demek? Merkez teğet çektik. E buradan da dik çizdiğinde hapsiler aynı olacak. Yani bu doğrusal demek. Çemberler birbirine değdiğinde merkezleri birleştiriyoruz zaten. Merkezleri birleştir. Merkez çektik. Merkez çektik. Bizim olmazsa olmazımız. Bunlar birim çember değil mi? Evet. E Burada da birim çember. Şurası da hatta bir yapıyor. Bir, bir, bir, bir. Arkadaş burası da bir. Bir, iki, üç, dört, beş. Burası beş çıktı. Şunun M4'ü bulabilir miyim ben? Evet. Tanjant alfa. Bir bölü beş. Ondan sonra M3'ü bulabilir miyim? Evet. Şuradaki uzunluk Buradaki uzunluk yok tam buradan geçiyor M3'ü de şuradan bulabilirim Yani 1 bölü şu uzunlukta 1 2 3 şurası da 3 olduğundan Dolayı M3 de 1 bölü 3 yaptı Sonra M2'yi bulabilir miyim? Evet M2 de tam buradaki noktadan geçiyor O da yine 5 Hatta burası 1 2 3 burası 3 yaptı M2 de eşittir Ne yaptı? 3 bölü 5 yaptı M1'i de bulabilirim merkez diye çektik hocam Hocam burada kaçının tanjantı? Daha doğrusu burada kaçının tanjantı? Burası 1. Şu uzunlukta 1, 2, 3. Burası da 3. Bu açı hocam şu açının tanjantı hocam 3 bölü 1 buradan da bulabiliriz. Z'den dolayı burası da bu açıya tanjant alfa. Direkt 3 bölü 1'e eşit. m 1 de 3 bölü 1'e eşit. Yani 3 eşit. E bizden M1 artı M3. Yani 3 artı 1 bölü 3. 3 artı 1 bölü 3 bölü M2 artı M4. Yani 1 bölü 5 artı 3 bölü 5. 1 bölü 5 artı 3 bölü 5 istedim diyor. Yukarısı 9, 10 bölü 3 yaptı. Aşağısında 4 bölü 5 yaptı. E buradan 10 bölü 3 çarpı 5 bölü 4 diye sadeleştirmeleri de yapacak olursak. Burası 2 değil 5. Burası 2 yaptı. 25 bölü 6 mı yapıyor o zaman böylelikle? Aynen öyle. Cevap 25 bölü 6. Yani cevap balık esir yaptı arkadaşlar. Bir sonraki yeni nesil değil de sayfayı burada bölsem iyi olur. Yeni nesil sonraki sorularda başlıyor aslında. Ama... Yeni nesil ağırlıklı diyelim. Yani burada bırakalım arkadaşlar. Yoksa sahura yetişemeyeceğim. Az kaldı. 4'ü kaç geçiyor şu anda? 4.06. Ondan dolayı burada böleyim arkadaşlar. Evet. Örnek 28'den sonrasını çözeceğiz. Ne yaptık? 18. gün birinci videoyu hallettik. O zaman ne diyoruz? Doğru analitinin ilk kısmını hallettik. Klasik sorularını. Bir sonraki videoda. Doğru analitinin yeni nesil ağırlıklı diyelim sorularında. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.